Atatürk'ün istediği veya Cumhuriyet değerlerinin kurmaya çalıştığı Türk genci profili gelecek kuşaklarımız nasıl olmalı genç arkadaşlarımıza buradan genç kardeşlerimize daha da küçükleri de var ne tavsiye edersiniz bunları tavsiye edeceğim bir kere okudukları kendilerine söylenen şeylere ilke icabı inanmaz kontrol et mantıklarına yatıyor mu yatmıyor nasıl mu? Nasıl kontrol mu? edecekler hocam? Mesela siz şimdi bir şeyler anlattınız bu yayında. Hiç Hikayeler anlattınız. Mesela dedenizden, özel olarak bir şeylerden. Şimdi bunu nasıl kontrol edecekler? Bilelikten eleştirel yaklaşmaya çalışıyorum. Hani şimdi, nasıl bir metot olmaz diye. Şimdi bir şey yaptınız. Mesela Honung'un resmini gösterdiniz. Evet. onun hayatta. yine Honung hakkında benim yalan söyleyecek halim yok. Evet. Yani Horun'a yakın Kaltek'te Türkler var, onlardan bir tanesine sorarlar. Hı hı. Öyle mi? Bunu niye diyorum biliyor musun Celal abi? YouTube'da Bilim Kanalı altında adı altında aklının almayacağı kadar bir video, önde bir görsel, arkada değişik bir ses tonu, bilim insanları diyor ki 2020 yılında 5G virüsleri falan böyle saçma oluyor ama adam iyi rol yapıyor. Şimdi genç arkadaşlarımız bunları. O fes çekingi nasıl doğruyu nasıl ayırt edecekler? Bu ayırmanın yolu kardeşim bir seferde olmaz. Bu bir eğitim. Evet. Tamam. Yani belli bir eğitimden geçmen lazım. Size ben anlattım ya. Ya benim e, ortaokulda bir Nuriyamım, bir Ziyabi gibi hocalarım olmasaydı, efendime söyleyeyim şeyde Robert College'te bir Müniir Aysu gibi bir edebiyat öğretmenim, bir Jim Lovett gibi. İngilizce Edebiyat Öğretmenim, bir Tarık İnözü gibi Coğrafya Öğretmenim, bir Joseph Bierstaker gibi Matematik Öğretmenim olmasaydı e, herhalde evet. ben de böyle olmazdım diye düşünüyorum. Ama o zaman internet o yani olsa olsaydı, çabuk hocam çabuk her benim... yerden bilgi akışı evet. alsaydı, kirli bilgi, doğru bilgi, şu an biz buna maruz kalıyoruz demeye çalıştığım nokta evet, var. Evet. İnternet çok güzel bir şey ama doğru kullanabilirsen, yoksa tabii çok tabii. kötü bir şey de olabilir. E yani bilen, bilen kişilere sor, yani Güvendiğin kişilere sormak. O güvendiğin evet. kişileri de aklında hep bir soru işaretiyle tutmak. Kimseye biz garanti veremeyiz. Bu çok önemli. Ya Mesela 5G kanser yapıyor diye bir şey duydu ya. Buna da inanmak istiyor. Açsın Google Scholar'dan makalelere bakabilir. Biraz İngilizce bilmesi lazım bu yüzden değil abi, mi? Abi. İngilizce şart. Ama şunu herkes bilsin ki kesin yüzde yüz bilgi yok. Hiçbir yerde evet. Var diyen yalan güzelliği burada zaten. Mesela Var diyen yalan söylüyor. O şöyle deniyor hocam atıyorum. Yeterli süre olmamıştır. Gözlemlemek için temkinli olmalıyız. Yapıyor ve yapamıyor diyemeyiz tarzında genelde açık bırakırlar. Çünkü bir sonraki makale yaptığını kanıtlamak için uğraşır. Fare üzerinde dener dener dener o 5G 10 tane fare atıyorum. Kanser yaparsa onun da makalesi basılır. Dersin ki, burada makale. Atıyorum evrimi Yeni teorisini makale makaleyle yapacaksın mı yani bu kadar basit. Evet. Yani makalenin de ama niye makale yazıyorsun? Makale bir haber ülkenidir. Evet. Ha, ben bunu yaptım. Evet. Ondan diyorlar ki, Aa, çok güzel ama bak burada çuvallamışsın. Tenkit etmek için. Yani makalenin tek amacı tenkit edilmektir. Daha iyisini evet. yapabilmek için. Geçen yani gün e, Celal o, abi için makale yazan ne diyeyim? Uzun kulaklıdır diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya öyle dergilerde var ki şimdi hani her makalede işte çok zor bunun bir formülü yok ee, ama şey çok önemli onu söyleyelim yani en azından orada bir akran değerlendirmesinden geçiyor. Editör yolluyor onları başka insanlara, onlar evet, onlara abi. eleştiri yazıyor, yayınlansın, yayınlanmasın diyor. O yüzden aslında senin bazı konuştuğun konularda bugün, çoğunda hatta makalen var. Hani onu da en başta söylerken diyecektim araya sokamadım ama yani o öyle kolay bir şey değil. Kimsece abi tanıyor diye yayınlanmıyor onlar o kitaplar. Ona da abi, hakikaten abi, abi. alanı bilenleri eleştiriyor. Editör karar verirse hepsinin oylarıyla yayınlanıyor. O yüzden ee, şey yapacak olanlar hani o konuda merakı olanlara söylemiş olalım.